Cuma günü Amerika borsaları coşmuştu. Bitcoin'de coştu hafta sonu 23.800'leri falan zorladı. Zorla dün her şey tepetakla. Neden? Aslında zaten bildiğimiz, öngördüğümüz şeyler gerçekleşiyor ama borsa oynuyor bizim aşkısı. Bu hafta ile ilgili korkutucu konu tabii ki çarşamba günü gelecek. Fed faiz açıklaması. Bugün toplantıya giriyor o Fed'deki uyuz üye dünyanın adeta kaderini elinde tutan FOMC üyeleri ve çarşamba günü Fed başkanı Powell yeni faiz açıklayacak. Burada bir sürpriz beklemiyoruz. 25 bas puan gelecek. %100'e yakın bu ama açıklamanın korkutucu olacağını tahmin ediyoruz. Yani Powell ileriye yönelik diyecek ki faizleri daha da yükseltebiliriz, yüksekte tutarız. Bu sene düşürmeyle niyetimiz yok. Böyle Geleceğini zaten tahmin ediyorduk bir süredir. Niye? Çünkü aşırı iyi gitmeye başladı yılbaşından beri her şey. Piyasalar bir anda coştu. Bir anda faiz oranları aşağı doğru gitmeye başladı. İnsanlar zenginleşiyorlar Amerika'da. Ve FED bunu istemiyor. İnsanlar çünkü zenginleştikçe daha çok para harcama eğilimler. E bundan dolayı bu beklentiyi kıracak. Birinci konu bu. E bunu zaten bekliyorduk işin doğrusu. İkinci mesele de Apple. Perşembe günü Apple bilançosu geliyor. Ve Apple bilançosu herkesi çok korkutuyor. Çünkü Apple sıradan bir şirket değil. Apple S&P 500 endeksin tek başına yüzde altısını, Nasdaq 100 endeksine yüzde on ikisini oluşturuyor tek başına. Ve Apple geçen sene çok iyi gitti. Yani piyasadaki bütün bu dalgalamaya rağmen iyi performanslar çıkardı. Ama bu sefer o kolay olmayabilir. Özellikle Mac satışlarında ve iPad satışlarında düşüş zaten bekliyoruz. iPhone burada önemli ve yükselmiş fiyatlar var. İnsanların biraz alım gücü kırılmış durumda. Amerika'da da Avrupa'da da dünyanın pek çok yerinde de burada Apple kötü bir sonuç açıklarsa işte herkes ondan korkuyor. Bir de bir tek Apple değil. Bunun üzerine Meta, yani eski Facebook'un açıklaması var. O reklam gelirinde nereye gidiyoruz onu gösterecek. Aynı gün, perşembe günü Google'un bilançosu geliyor. Google bilançosu yine nereye gidiyor bu şirketler, reklam giderleri nereye gidiyor o konuda bize yol gösteriyor olacak. AMD, çok büyük bir mikroçip şirketi. Onun açıklaması var, ondan da insanlar çok korkuyorlar. Çünkü mikroçip piyasası, dünya ekonomisinin genel gidişatını çok belirliyor. Çünkü arabalarımızdan, cep telefonlarımıza bilgisayarlarımız, uçaklara kadar her yerde mikroçip kullanılıyor. Ve oranlarda talep daralması varsa işler kötüye gidebilir. Nitekim bu hafta Intel çok kötü bir bilanço açıkladı. Biraz da ondan korkudu. Şimdi haklı olarak diyeceksiniz ki Cuma günü bunlar bilinmiyor muydu? Borsa niye öyle coştu? Tabii ki bilmiyordu. Borsa bir oyun yeri unutmayın ve burada büyük aracı şirketler alım satımlardan para kazanıyorlar. Algoritmalar en ufak haberi almak satmak için fırsat olarak değerlendiriyor. Çünkü bu büyük işlemlerden çok büyük komisyonlar elde ediliyor. Yoksa çok yeni bir haber akışı, bilgi akışı yok. Ben ne bekliyorum? FED25 bas puan açıklayacak ve korkutacak. Bunu bu hafta Twitter'da açıkladım. Eğer beni takip etmiyorsanız Twitter'da da takip edin. Her an video yapmak mümkündür. Çok zahmetli bir iş bu. Bazı haberleri Twitter'dan kısaca geçiyorum. Dün ben bunları anlatmıştım olacağını. Apple'dan ben iyi haber bekliyorum. Apple bir şekilde... Hani derler ya böyle şapkadan tavşan çıkarmayı beceren bir şirket çok kötü bir bilanço beklemiyorum. Hatta bir hedefi tutacağını düşünüyorum. Geleceğe yönelik ise biraz çekimser bir açıklama bekliyorum. CEO Tim Cook'tan ama bence piyasada iyi olacak. Tabii sizde bunları sattıracaklar, sonra aldıracaklar. Ben ne yapıyorum? Bir miktar nakit hazırladım. Bütün bu korku dalgalarında fırsatlar olabilir. Dün Tesla'da açıkçası ters akıma bu kadar bir düş beklemiyordum. Saçlı korktu ve Cuma günü aldığımız karıncılı bölümü geri vermek zorunda kaldık. Bir şey satmadım. Bekleyeceğim. Biraz nakitim var. Eğer böyle korkunç şeyler olursa piyasada o düşüşlerden alım yapabilirim. Burada değerlendirilen temel konu şu unutmayın. Amerika'nın bir resesyona gir girme diye endişeleri var. Şirket bilançolarına ona bakıyoruz. Ve FED'in bu resesyon daha kötü hale getirip getirmeyeceği korkuları var. Orada da FED'in açıklamına bakıyoruz. Ama temelde şu düşünmeniz lazım. Enflasyon hala düşüş eğiliminde. Bakır fiyatlarına belli bir tırmanma var. MTA fiyatları yukarı gider mi diye biraz korktu piyasalar. Bir ondan ürkülebilir belki. Onun dışında hala enflasyon düşüş eğiliminde. FED bu düşüş eğilimine emin olmak için bizi korkutmaya devam edecek çıkası faiz artışında sürpriz beklemiyorum ve kuvvetli şirketlerin çok kötü bilançoları açıklayacağını beklemiyorum. Ama ben de bilebilirim ki masanın başına oturan birisiyim sadece. Yatırım tavsiyesi asla vermiyorum. Kendi analizinizi kendiniz yapın. Eğer korkuyorsanız olacaklardan yani çarşamba günü gelecek Fed açıklaması ve perşembe günü gelecek Apple başta olmak üzere Apple, Amazon, Meta, Google gibi büyük bilanço açıklamalarından e, belki o zaman biraz nakite geçmeyi düşünebilir. Sizin vereceğiniz karar iyi düş Bu arada bir de güzel haberim var. Nasdaq borsasına nasıl yatırım yapılır? Eğitimim tekrar açıldı. Ee, çok talep geldi çünkü. Yedinci tekrara giriyoruz. Onunla ilgili linki açıklamaları aşağıya bırakıyorum. İlginizi çekerse eğitime mutlaka beklerim. Çünkü bence bu dönüşümler aslında bir fırsat pencerelerini açıyorlar. Bakalım göreceğiz. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.